Yalnız azapta kalacaklar arasında bulunan karın müstesna dediler. Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık peçi bir azap indireceğiz dediler. Ant olsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik ve şu ayıp ey kavmi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 Yeryüzünü canlandıran kimdir diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, öylesi hamd de Allah'a mahsustur. Fakat çokları akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Baksana!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 Ama bizim yolumuza cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Sadakallahu aleyhi